Ama ne kadar? Ama ne kadar masal? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Muhammed aken, Muhammed. Ne oldu? Dörtte bir alındım. Dörtte bir almayan ha. Dörtte, dördün, on dördüncü ne? Ne Kolon kolonu mütevazı bir adam. Uysa kanatı gibi. Diptimiz takki samanı kiyim almak. Ne kadar? 200. 200. Bizde 500 gram var. Ha, 500. Peki ya yok? Kanamış mı? Ağarıyor. Bizde tuğla sap eder baba. Ben öyle kırık numara alıp ettiğimizde kırık değil. Ne konuşan? Ne konuşan? Burası hazır. Hayır. Ne konuşuyorsunuz? Tuğla. Aniden ne olacak? Minik Ha. kilometre 72 kilometre kilometre nanoka tsukatsu. うん。はい、再現ガジェです。始めます。うん。なんかちゃった。うん。出るからか。 Alo! Alo! Bu yaşı mısınız? Haa! Ola! Bu Aha! Bu ne geldi? Bu ne yapalım? Bu ne yapalım? Kınapkalar var, bu ne yapalım? Bu ne yapalım? Bu ne yapalım? Bu ne yapalım? Bu Tamam. Karşılayalım. Bu ne yapalım? Benimki dostlar, anca siktediği aşa. oha Hazır. <s Haric Locations> <gülüyor> Bu da bu da yaşa. Bana her yağır. Bu da biraz faydalı. Şey dediğim gibi Ne bir bir That's <laughs> it. I'm looking. I got How Haz hangiram toplşirdik amozlarımızı hop tullarız ha. Bizimiz var. Eğer dilerseniz ayda paransızdır. Kitle şeyde paransızdır. Bin malı. 200 km. Olmayacak. 30 km. Ee plan vesikapren farmede kanal oluyor. Farmede kanal oluyor demek değil mi? Boya cheesine kırkamonu. Ben ince o inda. Yıktı bir tavana yuksümden yekli yuksüm. Birkaç yuksüm otayla. Bırı tı bir tavana. Skuterciğim buda. Meni amanat tafşir yapız. Ya üçüncü inden olasızlar mı bilet? Beşte, o, bir bir 5 da 10 da beldi olam deyib. Bu gün. Oldu, bu oldu. Nə ilə? Onda omat. Mən bir <gülüyor> bir haydasın, bir aydan bir ayda. Oldu, haydasın. Oldu, oldu. Bir ayda. Mən keçdim. Naçın pul da da haydi. Şurada baksan hedef çekebiliriz. Aslında I'm oh not.